Merhabalar, 19 Aralık tarihinde Oğlak Burcu'nda başlayan Venüs Retrosu 30 Ocak tarihi itibariyle 29 Ocağı-30 Ocak'a bağlayan gün itibariyle e, sona eriyor olacak. Bu videoda e, Venüs Retro sürecini değerlendireceğiz. Neler yaşadık bunları yorumlarda paylaşırsanız e, interaktif bir video olursa çok memnun olurum. Aynı zamanda bundan sonraki süreçte retro bitiminden itibaren Venüs'ün oğlak burcu transite sürecini nasıl değerlendirebiliriz? Hangi gezegenlerle kombinasyonlar yaşanacak? Bunları anlatacağım. Bir video olacak. Çok kısaca da burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşıyor olacağım. Biliyorsunuz Merkür de retro harekete başladı. Ocak ayı itibariyle. Şubat'ın ilk haftası Merkür retrosu da bitiyor. Dolayısıyla Venüs retrosunun bitimiyle beraber artık Şubat ayına çok daha rahat, çok daha açık bir şekilde başlıyor olacağız. Çünkü Ocak ayının enerjileri aslında sanki 2021'in karması niteliğinde yorucu ve zorlayıcı enerjilerle doluydu. Şubat ayından itibaren artık 2022'nin başlayacağını söylesek çok da yanılmış olmayız. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Bunun yanı sıra aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Evet şimdi Kasım ayı itibariyle Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapmıştı arkadaşlar. Venüs Oğlak Burcu'nun aslında çok daha rahat hareket ettiği, Venüs'ün özelliklerini ortaya çıkarabildiği bir pozisyonda değildir. Daha çok ilişkilerde sadakat, güven ve sorumluluk temalarının ön plana çıktığı bir sürece işaret eder. Bununla beraber geleceğimizi şekillendirmek, kariyer hayatımızı, kamusal imajımızı, toplumsal imajımızı inşa etmek adına daha ziyade emek ve çaba sarf etmemiz anlamına gelir. Burada dolayısıyla Kasım ayından itibaren aslında ikili ilişkiler alanında bir soğukluk, bir donukluk, yeterince sevgi, ilgi, şefkati aktaramama veya hissedememe gibi enerjiler hakimdi. Venüs'ün bu sene Oğlak Burcu transiti çok uzun sürdü. Retrolarıyla beraber ortalama 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Bu etki 19 Aralık tarihinde Venüs'ün retro harekete geçmesiyle beraber devam etti. Ve 19 Aralık tarihinden itibaren özellikle ilişkiler namına bir takım karmalar parasal konularda, parasal gündemlerde e, geçmişe dair konuların tekrar e, değerlendirilmesi ve burada belki bir takım ihmaller varsa, sıkıntılar varsa bunların karşımıza çıkması. Ekonomik dalgalanmalar e, bilhassa Venüs retrosu ile beraber çok sert e, etkileşimler olduğu e, Kripto paralarda sert düşüşler olduğu doların düşüşü doların hemen venüs retrosu başlangıcı itibariyle sert düşüşü onun öncesindeki sert yükselişi yani ekonomik piyasalarda ve aynı zamanda ikili ilişkilerde dengesizliklerin hakim olduğu güvenin ve güven zemininin bir türlü sağlanamadığı bir süreci işaret ediyordu aslında venüs retrosu. Dolayısıyla 19 Aralık'ta başlayan bilhassa ekonomik anlamda çok da güven vaat etmeyen bir zeminde hareket ediyoruz. Ve şimdi 30 Ocak tarihi itibariyle bu süreç son bulacak yani ekonominin gerçekten geldiği nokta İlişkilerin gerçekten geldiği nokta Kasım ayında başlayan gündemin asıl meyvelerini, asıl sonuçlarını artık Şubat ayı itibariyle almaya başlayacağımızı söyleyebiliriz. Yani bu geçiş dönemi, ortalama 40 günlük geçiş dönemi aslında bir konu. Ee, Yanılsamadan ibaretti. Karma'dan ibaretti arkadaşlar. Dolayısıyla burada bilhassa kripto paralardaki sert düşüşün artık belli alanlarda yükselişe geçmesi, belki döviz piyasalarının hareketlenmesi artık Venüs Retros'un bitimiyle beraber Şubat ayında kendisini gösterecektir. Gerçek piyasa, gerçek enflasyon oranı ortaya çıkacaktır. Tabii bunun yanı sıra kişisel hayatlarımızdaki ilişkiler alanında eski aşkların, Çokça gündem'e geldi. Bilhassa Merkür retrosunda başlamış olduğu e, süreçte 20 Ocak sonrasında eski aşklar, eski ilişkiler, eski sorumluluklar, geçmişe çokça e, takılıp kalmak, nostalji ihtiyacı, geçmişte yapılan hatalar, karmaların bedeliyle yüzleşmek gibi gündemlerde yine Venüs retrosununda karşımıza çıktı. Ancak bu retro süreci. Özellikle geçmişte yeterince emek verilmemiş, geçmişte üzerine düşünülmemiş, üzerine çaba sarf edilmemiş ilişkileri kurtarmak adına da bir fırsattı. yani bu venüs retrosu diğer venüs retrolarından farklılarak e, yeterince emek verilmemiş ve kıymeti olan kıymeti fark edilen ilişkilerin kurtarılması adına da aslında bir fırsat niteliğindeydi. Yani e, klasik anlamda merkür retrosunda yeni bir işe başlanmaz, venüs retrosunda yeni bir ilişkiye başlanmaz diyoruz ama her birini de kendi içinde ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Benim değerlendirme biçimim bu şekildeydi. Geçmişte fırsat verilmemiş, değer verilmemiş, yeterince yemek verilmemiş konularda telafi adına bazı aşkların da ikinci şansı niteliğinde olduğu bu retro süreci. Özellikle bu retroda ikili ilişkilerdeki sadakat ve güven temalarının da sınandığı, testten geçirildiği bir süreçten deneyimledik ilişkilerde biraz daha... Kanma, kandırılma, aldanma gibi enerjilerin ve yeterince emek verilmeye değer olup olmadığına ilişkin tespitlerin ortaya çıktığı bir süreç oldu arkadaşlar. Şimdi ise Şubat ayından itibaren e, ilişkiler adına ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Hangi ilişki bizim için kıymetli, hangisi için yeterince emek vermedik ve neler yapmamız gerekiyor bunların farkındayız. Ekonomik anlamda biraz artık bu e, dengesizliğin 2022'nin genel temasını da farkına vermeye başladık. E, dolayısıyla ekonomik anlamda da kendimizi muhafaza altına almamız gereken, sahip olduklarımıza değer vermemiz gereken, bunları bir şekilde korumamız ve muhafaza etmemiz gereken enerjilerin de farkına vardığımız bir süreç ortaya çıktı. Şimdi ise... E, 30 Ocak tarihi itibariyle artık Venüs düz seyrine geçecek. Oğlak Burcu'nda tekrar e, hareketini devam ettiriyor olacak. Şubat ayı boyunca da e, hemen hemen Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Dolayısıyla aslında Şubat ayındaki e, temalar daha ziyade Kasım ayına atıfta bulunuyor. Aynı dereceler, aynı gezegenler temas halinde oluyor arkadaşlar. Evet e, burada biliyorsunuz. Geçtiğimiz ay itibariyle Güneş'in de oğlak burcunda bulunması, Merkür'ün de burada bulunmasıyla beraber oğlak vurgusu çok yoğundu. Ee, ve bu vurguyla beraber özellikle e, Yengeç burcunda meydana gelen dolunay enerjisiyle beraber Güneş, Plüto kavuşumu gibi güçlü bir oğlak vurgusuna e, işaret etti gökyüzü. Burada güç, otorite e, ve... Toplumsal imajla alakalı belli bir mevkiye, belli bir makama ulaşmak adına feda edilenler, göze alınanlar da sıkça gündeme geldi. Burada belki birçok ilişkinin toplumsal imaj, kamu imajı adına feda edildiği, bunun yanı sıra duyguların geri plana atıldığı, işin içine sorumluluğun, ciddiyetin, insanların gözün önündeki değerlerin, maddiyatın ve kariyer hayatının geçtiği süreçleri deneyimliyor olduk. Aslında bu Venüs'ün oğlak burcu transiti boyunca da devam ediyor olacak. Ancak buradaki e, kaotik durum, kısır döngü halindeki durum biraz son buluyor olacak sadece. E, dediğim gibi Kasım ayında hangi gündemlerle uğraştınız, parasal konularda ve ikili ilişkiler alan, alanlarında bunlara tekrar atıfta bulunan e, bir süreç olacak. Şubat ayındaki Venüs'ün e, oğlak burcundaki düz seyri arkadaşlar. Venüs'ün düz seyrine geçtiği ilk günlerde, özellikle Ocak ayının son günleri ve Şubat ayının ilk günlerinde kironla bir kare açısı olacak. Bu özellikle parasal konulardaki yaralar, sıkıntılar, ekonomik dalgalanmalar, bir takım sahip olunan değerlerin artık kontrolden çıkması veya yetişmemesi adına krizleri ortaya çıkaracaktır. Bunun yanı sıra ikili ilişkilerde bir takım, yaraların, e, gönül yaralarının ortaya çıkacağı bir süreci de işaret etmekte. Vesta ile de kavuşum enerjisinde olduğu için çok bağlandığımız, çok e, derinde hissettiğimiz, tutkuyla bağlandığımız konularda ciddi sarsıcı yaralanmalar yaşayabiliriz. Hemen retro bitimi ve e, venüsün düz geçtiği aşamalarda bu sert etkiler ile yüzleşebiliriz gözüküyor. Bu esnada Plüton'un Juno ile kavuşum enerjisi ve retro merkürle kavuşum enerjisi özellikle Yine geçmiş ilişkilerin, karmik ilişkilerin, Hatta e, ruh eşi bağlantılarının tekrar gündeme geleceği bir süreci de işaret etmekte. Belki retro sürecinde böyle bir deneyim yaşadınız, böyle bir farkındalık yaşadınız. Size böyle bir ilham e, geldi belki. E, burada hemen Venüsün düz seyrine geçmesiyle beraber e, hakim olan enerjilerde e, 29 Ocak, 30 Ocak ve 1 Şubat tarihlerini özellikle yoğun enerjilerle kapsayan günlerde bu tarz bağlantılar karşınıza çıkabilir. Aslında geçmişteki ilişkinin ruh eşiniz olduğunu veya geçmişten beri tanıyormuş hissiyatını yaşadığınız kişilerle kuracağınız gönül bağlantıları özellikle Juna biliyorsunuz kadersel eş tamalarını ifade eder. Burada güçlü ilişkisel bağlamda bağlantıların da hissedilir olduğu ve bunun geçmiş yaşamlara geçmişe veya geçmişten beri tanıyormuş hissine e, bağlı etkiler barındırdığını söyleyebiliriz. Her ne kadar dediğim gibi bu esnada Merkür Retro olsa da aslında geçmişte kaçırılan fırsatların veya geçmişe dair bir fırsatın da karşımıza çıktığı e, durumlar söz konusu. Güneşin de Satürn'e kavuşum enerjileri özellikle burada kuracağımız güçlü bağlantıların farkındalıkların kalıcı olacağını ifade etmekte. Her ne kadar Satürn-Uranüs karesinin etkisi Şubat ayı boyunca da devam edecek olsa da bazı ekstrem durumlar, öngörülemeyen durumlar ortaya çıkıyor olsa da biz bir şekilde stabilite istiyoruz, güven istiyoruz ve artık hayatımızda bir denge sağlamaya ihtiyacımız var gözüküyor. Venüs'ün Kiron'la e, karesi e, yanı sıra Venüs'ün aynı zamanda Uranüs'te de güzel bir üçgen açısı var. E, retro hareketi hemen bitmesi itibariyle meydana gelecek. Yine bu e, ilk günlerde etkileşim olacak bir konudan bahsediyorum. Bu üçgenle beraber çok ani gelişen ilişkiler, ani yoğunlaşma, e, özellikle Vesta'nın da etkileşimiyle beraber tutkunun çok yoğunlaşacağı e, ve Derin bir bağlan, bağlanma hissinin yaşanacağı ilişkiler de söz konusu olabilir. Bunlar hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik bir kişiyle veya hiç beklenmedik bir biçimde meydana gelebilir gözüküyor. Yani bu esnada evet retroda bu alanlara bir takım çözüm yolları getiremediyseniz retro bitimiyle beraber hemen birkaç gün içerisinde bu tarz bağlantıları hissedebileceğiniz, hiç ummadığınız yerlerden, ummadığınız süreçlere dahil olduğunuz Gündemlerle de meşgul olabilirsiniz. Evet retro bitimine dair bunları anlatıyor olacağım. Zaten retro dair çok konuştuk. Ee, ve şimdi bakalım retro bitiminden sonra 12 burç nasıl hareket etmeli? Bunlara ilişkin birkaç cümle söyleyerek videoyu tamamlayacağım. Denediğiniz için teşekkürler. Ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Venüs retrosunu 10. evinizde yaşadığınız ve Venüs tekrar 10. evinizde düz başlıyor olacak. Burada özellikle ilişkileri ve maddiyatı bir kenara bırakıp, kariyerinize, kişisel itibarınıza, imajınıza önem verdiğiniz bir süreç deneyimlediniz. Burada retro sürecinde bir takım aksaklıklar yaşamış olabilirsiniz bir itibar kaybı yaşadığınızı düşünmüş olabilirsiniz, kariyerinizle alakalı yön vermekte, şekil vermekte zorlanacağınız durumlar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi ise bu alanda artık bu karmik etkilerden kurtuluyorsunuz ve rahatlayacağınız bir enerjiye giriş yapıyorsunuz. Özellikle mesleğiniz ve kariyerinizle alakalı tutkuyla bağlandığınız bir konu varsa, bunun sürpriz biçimlerde karşılığını almaya başlayacaksınız. Maddi anlamda da getirileriyle mükafatlandırılacaksınız. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Boğa burçları. Venüs Retrosunu 9. evinizde yaşadınız ve şimdi yine 9. evinizde Venüs Düsselene başlıyor olacak. Burada özellikle yeni fikirler, yeni bakış açıları, bir takım seyahat gündemleri, hukuksal gündemlerde karmik enerjiler yaşamış olabilirsiniz. Fikirlerinizi ifade etmekte, yaşantınıza bir yön vermekte, bir ideal belirlemekte veya hak ve adalet arayışınızda elinizin boş döndüğü, karşılıksız kaldığı durumlarla yüzleşmiş olabilirsiniz. Bu aynı zamanda kendinizi ifade etme noktasında hangi bakış açısını benimsemeniz gerekiyor? Hangi yoldan gitmeniz gerekiyor? Bunlarla alakalı da bir kafa karışıklığına sebebiyet vermiş olabilir. Uzaktaki geçmişte kalan insanlarla diyalog halinde olmuş ve bunlar da özellikle hayatı sorgulamanıza sebebiyet vermiş olabilir gözüküyor. Şimdi ise bu alanda Venüs düz seyrine geçiş yapıyor olacak. Burada özellikle artık bu düşünce aşamalarından kurtulup nereye doğru ilerlemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Yeni projeler, özellikle projenizi duyurmak, farklı bir fikirle ön plana çıkmak, sosyal medyada veya farklı platformlarda göz önünde olmak, kendinizi o farklı özelliklerinizi parlatarak göstermeyi başarabilmek adına fırsatlar yakalayacaksınız. Yeni tanıştığınız insanlar ve çıkacağınız seyahatlerden de bir takım menfaatler elde edeceğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda farklı yapılardaki insanlarla gönül ilişkisi adına da bir takım imkan yakalayabilirsiniz. Güzel bir süreç olmasını diliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili ikizler burçları Venüs retrosu haritanızın 8. evinde etkili oldu ve aynı zamanda burada şimdi tekrar düz seyrine başlıyor olacak Venüs. Uranüs'te burada 12. elinizden Venüs'e güzel bir açı gönderiyor. Özellikle bu Venüs Retrosu sürecinde parasal konular, ortaklaşa para meseleleri, biriyle derinden bir bağlantı kurmak, bilinçaltı kaygılarıyla, korkularıyla yüzleşmek, belki de değer görmek, sevilmek adına kendi yargılarınız ve blokajlarınızla karşılaşma ihtimalini ön plana çıkardı. Şimdi ise artık bu kayıpları telafi etme zamanı başlıyor maddi kayıplar, manevi kayıplar, yeterince değer görmediğiniz, yeterince destek görmediğinizi düşündüğünüz alanlarda sürpriz bir el tarafından, sürpriz bir güç tarafından, sistem tarafından aniden aslında bu fırsatların karşınıza çıktığını gözlemleyebilirsiniz. Maddi anlamda sürpriz paralar elinize geçebilir. Hiç beklemediğiniz yerlerden, hiç beklemediğiniz bir anda büyük paralar kazanabilirsiniz. Bunun yanı sıra size manevi olarak destek olacak rehberler ile de karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreç var. Aynı zamanda bu Gizli bir ilişkinin, sürpriz bir ilişkinin başlangıcı anlamına da gelebilir. Herkesten saklamak isteyeceğiniz bir ilişkide hayatınızda bu süreçte dahil olabilir sevgili ikizler, Burçları. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Venüs retrosunu 7. evinizde yaşadınız. Şimdi ise tekrar 7. evinizde Venüs. Düz seyrine başlıyor olacak. Burada özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, partnerinizle kurmuş olduğunuz bağlantılar adına bir takım karmik süreçler yaşadınız. Ee, belki ilişkide bir türlü partnerinizle aynı... E Amaçta buluşamadınız, aynı fikirde olamadınız, sürekli olarak geleceğe dair bir takım uyumsuzluklar söz konusu oldu. Veya evlilik adına, ortaklık adına attığınız adımlarda gecikmeler, bir takım kalmik etkiler söz konusu oldu. Şimdi bu alanda daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Özellikle iş bağlantıları, ortaklıklar adına çok ciddi fırsatlar var. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan sürpriz destekler göreceğiniz ve yeni ortamlara girdiğinizde dikkatleri üzerinize çekeceğiniz etkileşimler mevcut. Umarım keyifli bir süreç olur size adınıza görüşmek üzere hoşçakalın merhaba sevgili aslan burçları venüs retrosu sizin haritanızda 6. evde etkili oldu özellikle sağlık problemleri bağışıklıkla alakalı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz bu süreçte işlerinizi organize etmekte işinize severek gitmekte severek çalışmakla alakalı bir takım problemlerde yaşamış olabileceğinizi görüyoruz Şimdi ise bu alanda Venüs düz serine başlıyor. Özellikle e, iş ortamından bir takım ilişkiler e, ortaya çıkmış olabilir e, burada. Hiç beklemediğiniz kişilerden hiç beklemediğiniz reaksiyonlar almış olabilirsiniz. Kariyer hayatınıza dair bir takım blokajlar ve sıkıntılar varsa bunlar artık yavaş yavaş çözümlenmeye başlayacak Şubat ayı itibariyle. Hak ettiğiniz noktaya ulaşacaksınız. İşlerinizi organize etme noktasında daha başarılı olacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları'm. Venüs Retrosu haritanızın 5. evinde etkili olduğu Olak Burcu'nda ve şimdi yine 5. evinizde Venüs Düz serine başlıyor olacak. Geçtiğimiz 40 günlük süreç itibariyle özellikle aşk, ilişkiler, flört, heyecan ve macera anlayışınıza dair bir takım karmik durumlar yaşamış olabilirsiniz. Eski aşklar bu süreçte kapınızı çalmış olabilir, kafanız ciddi anlamda karışmış olabilir. Zaman zaman kendinizi keyifsiz ve mutsuz hissetmiş, zaman zaman ise bir maceraya atılma ihtiyacı içerisinde hissetmiş olabilirsiniz Şimdi ise bu alanda e, Venüs'ün düz seyrine geçmesiyle beraber e, konular netleşmeye başlıyor bir ilişki başlayacak mı bir ilişki sonlanacak mı Bunun yanı sıra risk almanız gereken konular ve ne derece risk alabileceğiniz e, gibi a, kavramlarda asla netliğe kavuşuyorsunuz maddi anlamda riski bir takım yatırımlarda bulunduysanız bu anlamda da mükafatlarınızı artık almaya başlayacağınız bir süreç ortaya çıkacaktır Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza görüşmek üzere hoşça kalın Merhaba sevgili terazi burçlarım. Venüs Retrosu haritanızın dördüncü evinde etkiliyle özellikle ailevi karmalar, atalardan gelen bir takım problemler, aile içerisinde, ev içerisinde netleşememek, tam olarak huzurlu hissedememek gibi temalar ön plana çıkmış olabilir. Burada özellikle ev taşıma, evle alakalı problemler, yaşadığınız yer ve konfor alanınızla alakalı sorunlar yaşadıysanız şayet Artık Şubat ayı itibariyle bunları netleştirip çözüme kavuşturuyorsunuz. Bir taşınma gündeminiz mi var? Bir yatırım gündeminiz mi var? Aileyle alakalı bir problem mi var? Bunların artık hepsine yavaş yavaş peyderpey mantıklı bir şekilde çözümlemeye başlayacaksınız. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Venüs Retrosu haritanızın 3. evinde etkili olmuştu. Özellikle kendinizi ifade ederken çevrenizle iletişim tarzınızla alakalı bir takım farkındalıklar yaşamış olabilirsiniz. Aşka dair bazı haberler istediğiniz şekilde sonuçlanmamış olabilir. Aynı zamanda anlaşmalar sözleşmeler ve görüşmelerde de bazı karmik etkilere maruz kaldığınız bir süreci geride bıraktınız. Şimdi ise kendinizi çok daha ılımlı bir platformda ifade ediyorsunuz. Kendinizi ifade etmenin vermiş olduğu huzurla, güzel görüşmeler anlaşmalar ve teklifler ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Belki sizin için güzel Haberler de var bu süreç itibariyle. Özellikle Şubat ayı itibariyle bir takım açlık tekliflere, ortaklık teklifleri gündeme gelebilir. Mantıya anlamda da e, rahatlayacağınızı hissettiren sinyaller almaya başlayabilirsiniz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Venüs Retrosu haritanızın ikinci evinde etkili oldu. Parasal konular, e, harcamalar, kazançlarınızla alakalı bir takım belirsizlikler Hakim olmuş olabilir bu esnada. Burada özellikle bütçe dengenizi sağlamak, gelen ve giden para arasındaki denklemi e, oturtulabilmek adına e, bir takım döngüler yaşadınız. Kendi değerinizi keşfettiniz bu süreçte. Ne kadar değerlisiniz? Neyi hak ediyorsunuz? Neyi hak ettiğinize dair bir algınız var? Bunlarla yüzleşmiş olabilirsiniz. E, burada özellikle iş hayatınıza dair e, bir takım aksaklıklar yaşadıysanız, şimdi e, iş yerinizde size yardım edecek e, insanlar hayatınıza çekebilir ve daha... E, ...pozitif koşullarda çalışma fırsatları yakalayabilirsiniz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Venus Retrosu haritanızın birinci evinde etkili olduğu doğrudan tesir alan burçlardan birisiniz. Bu da demek oluyor ki özellikle kendinizle alakalı bir takım farkındalıklara vardınız. Sevme biçiminiz, kendinizi ifade etme biçiminiz, değer biçiminiz, değer algınızla alakalı... Bazı farkındalıklara vardınız bu süreç itibariyle. Özellikle aşktan yana değer görmediğinizi düşünüyorsanız veya yeterince hayattan tat alamadığınızı, keyif alamadığınızı düşünüyorsanız bu bağlamda nasıl davranmanız gerektiğine dair bir yaklaşım benimsemenizi sağladım. Şimdi ise Şubat ayından itibaren Özellikle daha çok kendinize yatırım yapabilirsiniz. İmaj değişikliklerine gidebilirsiniz. Kendinizle alakalı, neyi hak ettiğinizle alakalı oluşan algı üzerine çalışmalar yapabilirsiniz gözüküyor. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Venüs Retrosu sizin haritanızın 12. evinde etkili oldu özellikle biraz eski aşklar çok fazla e, gündeminize gelmiş olabilir rüyalarınız, sezgileriniz çok aktif olmuş olabilir, geçmişteki maddi manevi kayıplarınız, eski aşklarınız, eski paralarınız e, çok sıklıkla karşınıza çıkmış ve bu alandaki blokajlarınızı keşfetmenize yardımcı olmuş olabilir burada ilişkiye dair karmik durumlar varsa bunu çözümlemek adına aslında bir takım fırsatlar elde ettiniz şimdi ise e, içsel gücünüzün farkındasınız, neler yapabileceğinizi biliyorsunuz, bir ilişkiyi nasıl sürdürmeniz ve yürütmeniz gerektiği konusunda algılarınız tamamen değişti ve burada artık kendinize daha huzurlu ve mutlu hissettirecek etkileşimlere açık olacaksınız. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçlarım. Venüs Retrosu sizin haritanızın 11. evinde etkili oldu. Bu da özellikle kariyer gelirleri, arkadaş ilişkileri, sosyal çevre, hafifleri, Hayaller ve umutlar eviydi. Burada e, bir takım arkadaş ortamlarında ilişkilerini alman hareketlilikler söz konusu olmuş olabilir. Bir takım gizli duygular ortaya çıkmış olabilir. Bunun yanı sıra e, kariyer gelirlerinizle alakalı hak edişlerinizi almaya başladığınız veya bunları talep etmeye başladığınız bir süreç olmuş olabilir. Özellikle kendinizi sosyal çevrede mukayese ettiğinizde neyi ne kadar hak ettiğinize dair bir algı oluştuğunu düşünüyorum. Bu alanda artık Şubat ayı itibariyle geri dönüşleri almaya başlayacaksınız. Karşılığını ve mükafatları almaya başlayacaksınız yaşayacağınız bir süreç olacaktır. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Venüs Retrosu'na dair söylemek istediklerim bunlar. Sizler bu retroda neler yaşadınız ve yükselen burcunuz nedir? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, özellikle eski aşklar. Eski aşkları yeniden e, hareketlendirmek ve telafi etmek adına Pozitif geri dönüşler alanlar varsa lütfen yorumlarda paylaşsınlar. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.